Arkadaşlar merhabalar bu videomda mikro orijinal yayınların hazırladığı T.T.A.T. Geometri Soru Bankası kitabında eşkenar üçgen konusunun tepe taban ilişkisi testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen demiş hemen açıları yazalım şöyle 60-60 E o burası da 30-30 oldu açı orta olduğundan 30-60-90 oluştu burada. Eşkenar üçgenin çevresi 24 ise 24'ü 3'e böldüğümüz zaman kenar bir kenar 8 yaptı. E, çizilen yükseklik tabanı 2 parçaya bölecek. E buraları da 4-4 olacak yani x'i böylelikle 4 olarak buluruz. Geldi örnek 2'ye. ABC eşkenar üçgen demiş hemen açıları yazalım. 60 ve bunun tamamı da 60. E buraya kaç kaldı o zaman? 45 derece kaldı. 15'i buradaysa. Hocam çizilen kenar ortay aynı zamanda nedir? Yüksekliktir ve açı ortaydır. E 90 45 ise burası da 45 oldu. Ve şuradaki üçgende güzel bir şey çıktı. Neredeki üçgende? Şu üçgende. Evet 45 45 90 üçgeni var burada. Burası 3 ise köküge bölünmüş hali bunlar 3 3 olur. E o zaman burası da 3. 30'un karşısı 3 ise 90'ın karşısı buradaki üçgende ne yapar? 2 katı 6 yapar. Dolayısıyla x e 6 buluruz. Örnek 6 bulduk. Geldi örnek e. ABC ve bu DCE birer eşkenar üçgen verilmiş. 60'lara hemen yazıyoruz. Tabi bunlar 30-30 yaptı. Burası da 30-30 eksik parçaları tamamlıyoruz. Fatma karo uzunluğu 6 verilmiş. Şeklin çevresi. Çizilen yükseklik tabanı iki eş parçaya bölüyor mu? Bölüyor. E, burada da iki eş parçaya böldü. BB diyelim. Bunun bir kenarı 2a oldu, bunun bir kenarın oldu 2b oldu. E, ee, burada bakacak olursak, şuradaki a artı b'yi vermiş bize. A artı b eşittir 6. Şeklin çevresine bakıyorum. Şeklin çevresi de, hocam 2 4 6, 2 4 6. Yani 6a artı 6b. 6a artı 6b isteniyor. 6 parantezleri aldığımızda a artı b yapar. Şurası da 6 olduğundan cevap 36 yapar. Örnek 3'ü 36 bulduk. Geldik örnek 4'e. Şimdi eşkenar üçgen verilmiş. Eşkenar üçgen verildiği için 60, 60, 60. E, X'i bulmak için 90 derece karşılık getirmeliyiz. Nasıl getirebiliriz? Şöyle bir yükseklik çizsek sıkıntı yok. O zaman şöyle yükseklikte olayı halledebiliriz. Bir kenar 6. 6, 6 ya. 6'yı eş parçaya bölecek. 3'e 3. Burası 1 yaptı. E burada da bir 30, 60, 90 çıktı. 30'un karşısı 3 ise 60'ı karşısı 3 köküçtür. Ve burada Pisagor. X'in karesi eşittir. 3 köküçün karesi artı 1'in karesinden dolayı. Buradan ne geliyor o zaman? X kare 27 artı 1'den 28 geliyor. x de kök 28 gelir. Bu da 4 çarpı 7 olduğundan X'i de böylelikle 2 kök 7 olarak buluruz. Örnek 4 2 kök 7 oldu. Geldik örnek 5'e. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen 60 60 60'ları yapıştırıyoruz. Çizilen kenar ortay aynı zamanda yüksekliktir. Hocam 30 30 oldu. E 90'ın karşısı şuradaki dik üçgende. 90'ın karşısı 6 ise 30'ın karşısı 3 3 ya da 6 ise. 6 ya burası da 3 3 oldu. E sonra şuradaki dik üçgenden dolayı 3, 4, 5 üçgeninden x'i 5 olarak buluruz. Örnek 5, 5 çıktı. Geldik örnek 6'ya. ABC eşkenar üçgen demiş. ABC yani şu eşkenar üçgen 60, 60. Bunun da tamamı 60. E bizden alfa ölçüsü isteniyor. Arkadaşım ne yapabiliriz? Bir yükseklik 1 verilmiş. E diğer kenarı bulayım böyle 60 karşı, 30 karşı 1, 30'un karşı 1 bölü 3 falan. E böyle sayısal değerler gıcık geliyor. E ne yapalım alfaya ait de dik üçgen oluşturmak lazım. Böyle dik üçgen <gülüyor> işime yaramadı. Nasıl oluşturabiliriz? Hocam şuradan dik çizsek şöyle alfaya ait de dik üçgende oluşmuş oluyor. E, çizilen yükseklikler eşkenar üçgende ne oluyor? Birbirine eşit oluyor. 1 ve şuradaki dik üçgende güzel bir şey çıktı. 90'ın karşısı 2. Hangi açının karşısı 1'dir? Hocam bak 2'ye 1 var. 90'ın karşısı 2 iken 30'un karşısı 1'dir. Dolayısıyla alfayı da böylelikle 30 derece olarak buluruz. Yani örnek 6'yı da 30 bulduk. Böylelikle bu testi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda yani tepe taban ilişkisi testinde tepe taban ilişkisinin kazanım testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.